Yarın ilk okul deneyimine bir ortaokula gideceğim. Okul Kızılay'daymış, ibare Sabah 745'te çıksam yetişirim. Ama şimdi uyumam lazım. Hemen uykuya koyulmalıyım. Ah uyuyamıyorum, uyuyamıyorum. Kafamda birkaç soru var. Acaba öğrenciler ile nasıl bir ilişki kurarım? Yarın nasıl geçecek acaba? Ben saçlarımı da kestirmedim. Yarın sorun olur mu acaba? Oradaki öğretmenler veya müdür bir şey der mi? Neyse şimdi düşünme bunları Ahmet. Uyuyor. Uyandım. Yüzümü yıkadım. Bir gün önceden ütüledim. Kıyafetlerimi giydim ve kahvaltıya indim. Kahvaltımı ettikten sonra çıktım ve metro ile Kızılay'a ulaştım. Ardından okula doğru yürüdüm. Öğrenciler sırı olmuş. Müdür konuşma yapıyor. İyi bari geç kalmadım. İçeri girdim. Sınıf aramaya başladım ve bir anda okul müdürüyle karşılaştık ve tam da sinirliydi. Eyvah dedim, kesin kötü bir şey diyecek. Fakat öyle olmadı. Aa, saçların ne güzelmiş, hangi bölümdesin, hangi okuldasın gibi sorular sordu güler yüzlü bir şekilde. Sonra tüm okulu gezip, zor da olsa bulabildim sınıfımı. Öğretmen sınıfa girmişti bile, ben de hemen gireyim. Sınıfa girdim ve öğretmen... Gel Ahmet dedi ve ardından öğrencilerle beni tanıştırdı. Öğrenciler arasında fısır fısır konuştu. Muhtemelen benimle ilgili bir şeyler dediler aralarında. Sonra arka sıraya oturdum ve dersi dinledim. Öğretmeni ve öğrencileri gözlemledim. İkinci ders laboratuvar dersiydi ve laboratuvara çıktık. Öğretmen gelmeden önce sınıftaydım ve öğrencilerle baş başa kaldım. Ab, öğretmenim kaç yaşındasınız, nerede okuyorsunuz? Saçınız güzelmiş, nerelisiniz gibi sorular ve yorumlar aldım ve öğrencilerle bir nevi kendi tanışmış olduk. Sonrasında öğretmen geldi ve ardından derse başladık. Sonrasında keyifli geçen, hiç bitmesini istemediğim ders bitti. Okuldan çıktım ve yol boyu bu güzel günün kafamın içinde tadını çıkararak yurda döndüm.